Bu soru, bir objenin uzayda aldığı yolun ve bu yolu alırken geçirdiği zamanın doğru orantılı olduğunu söylüyor. Tabii ki ivme veya net bir kuvvet olmadığını varsayıyoruz. Dolayısıyla belirli bir objeden bahsediyoruz. Aldığı yol geçen zaman ile doğru orantılıymış. Yani bunu orantı sabitleri üzerinden düşünecek olursak, alınan yol eşittir sabit bir değer veya k çarpı zaman diyebiliriz. Bu obje için alınan yol zamanla doğru orantılı. Eğer bir asteroid 6 saatte 3000 mil yol alıyorsa bu orantının sabit değeri nedir? Yani alınan yol 3000 mil'e eşittir. Bu da k çarpı 6 saate eşittir. k'nın değerini bulmak için her iki tarafı da 6'ya böleriz. Yani 3000 bölü 6 eşittir 500 ve 6 bölü 6 eşittir 1. Saat birimleri de burada sadeleşiyor. Yani bu orantının sabit değeri 500 mil bölü saat eşittir k.